Kasım 2019, Antalya, Manavgat'tayız. Geçen sene diğer bahçelerinde çekim yaptığımız Tevfik Öz, rekor gelişim evet. müşterimiz. Burada 1000 ağaçlık, 40 dönüm üzerinde kurulu bir Valencia bahçesindeyiz. Burada da rekor gelişim kullandık. Kullandık bu sene. Evet. Neler oldu? Ne söyleyebiliriz, ne anlatabiliriz? Sezondan önce rekor gelişim ürünümüzü kullandık. Sizin dediğiniz şekilde geçen sene evet. kullanmıştık bu ürünü. Bu bahçede bu sene şöyle bir izlenim yaptık. Şöyle kameraya bakalım. Sadece rekor gelişim ürünü kullandık. Sıfır ilaç, sıfır gübre. Şimdi sadece rekor gelişim kullanmak Burada bir uyarı, uyarı koyalım hemen. Şimdi e, rekor gelişim bir ilaç, bir gübre değil. Evet. E, bunu belirtelim. Gübrelememizi yapacağız ama siz bu evet. sene yapmadan. Denemek amaçlı. Deneme amaçlı yaptınız. Evet. Evet. Neler Hiç oldu? Hiç ilaç atmadan ve sadece... Gübre vermeden rekor gelişimi kullanarak. Hı hı. Ee, tutumlar bu şekilde. Yani Şöyle bu gösterelim tekrardan Yani bu Valencia bunun asadı evet, daha ee, Şubat Mart ayında. Gibi. Şubat, evet. Mart gibi yapılan bir çeşit. Ve hiç gübre kullanılmasına rağmen e, tutum çok harika. Hı hı. Şöyle gidelim istersen. Göstererek yavaş yavaş gidelim. Şimdi normalde besleme mutlaka yapmamız gerekiyor Abi, ama şimdi gerekiyor. şunu her zaman söylüyoruz. Rekor gelişim e, bir toprak düzenleyici. Topraktaki evet. var olan besinleri, gıdaları e, ne varsa tamamını ağaca geçirebiliyor. Evet. Burada aslında siz bunu e, bir şekilde de ispatlamış oldunuz. Kendiniz Geziyor, de görmüş de. oldunuz. Ama bu bir yıl için geçerlidir. Az önce evet. gezerken de size söyledim. E, mutlaka seneye gübrelemenizi yapın. Evet. Biz siz de ona göre şeyinizi almışsınız. Şeyi Şöyle yani. gösterelim mi? Yani şimdi... Yerleşme, şişme konusunda. Evet şu anda şöyle yakın hasat, gösterelim. Hasattaki boyutunu yakaladık. Şu an resmen. hasat boyutuna gelmiş. Evet. Ee, şey anlamında. Şöyle gidelim. Siz anlatın. Devam edin. Şey anlamında. Ee, ee, evet. Rekor gelişimden gayet memnunum. Burada bu sene özellikle e, sırf denemek anahtarı i̇şte demin de dediğim gibi sıfır gübresiz ve ilaçsız bunu denedim. Şimdi burada da mesela baktığınız zaman tane irilikleri de evet, çok harika birbirine neredeyse yakın. E, Şu anda yakın. Daha kaç ay var hasatımıza. Şu Hı -hı. anda kesin boyutunda kesin boyutuna geldi diyorsunuz. Geldi meyveler yani maşallah. Hı -hı. Şöyle Ama Çınar Bey Şuraya da gösterelim şöyle gidelim. Hemen hemen her noktada aynı. Yani evet. buraya da baktığınızda, evet. buraya da baktığınızda şöyle yakına gelelim şu eteklere. Evet. Meyve irilikleri çok. Yani meyve irilikleri konusunda e, şu an neredeyse belki bir ay sonra hasat olur gibi bir durum gözüküyor. Yani ağacı genişte gösterelim geriden. E, şimdi burada e, toprakla alakalı, buranın toprak yapısı nasıl? Nasıl bir bölge, bu bölge sorgun? Evet. Sorgun, Manavgat'ta Sorgun burada denen iki, bir yer. iki çeşit e, toprak yapısı var. Bir kumsal yapı var. Bir de aşağı evet. taraflara doğru e, daban toprak var. Her iki toprak daban, yapısında da sonuçlar bu, aynı bir, değil mi? Evet. Burada bütün hepsinde aynı ve gevşeme gözüküyor kesinlikle ağaçlar. Zaten Kurgun'da. yerdeki bu otlanma... Bunu şeyden e, fark edebiliyorum ben. Yazın su verirken evet. biraz daha geç veriyoruz suyu. Yani su istemesi ee, azalıyor bitkinin. Su istemesi biraz daha azalıyor. Azalıyor. Ee, biraz daha geç verebiliyorsunuz. Geç verebiliyorsunuz. Zaten gübre vermedik dediniz. Evet. Bir de şu fark ettik burada. Ee, bu rekor geçimi kullandıktan sonra mesela sulama biraz fazla yapınca yüzüne çıkıyordu. Hı -hı. Bunu da yaptım. Yani süzülüyor Yani <gülüyor> suyun drenajını sağlamış oldu evet, toprağın. Doğru yani doğru suyu emebilir. Aynı zamanda da e, toprakta korumasını sağlıyor. Yani evet. bu bitki daha geç su istiyor. Evet. Ee, şey anlamında zaten bu meyvelere meyve baktığınız zaman meyvenin var. şu parlaklığı da yani şu şekilde baktığınız zaman şey anlamında e, yani buna şey tabirinde ne diyorsunuz? Tırsaklık mı diyorsunuz? bu şey parlaklığı çok güzel meyve ince kabuk zaten ince yani. kabuk e, şey değil pürüzlü değil meyvenin yüzü evet. sulu olduğu belli evet. yani bu kiloda da Tabii ki da etki edecek. Biz şimdi geçen sene diğer Washington ve Valencia karışık olan daha yaşlı bir bahçeydi. Evet. Çekmiştik. Belki üreticiler buradan izleyecekler. Özellikle Manavgatlar zaten sizi tanıyorlar biliyorlar. Evet. Şey anlamında. Oradaki gördüğünüz sonucun aynısını burada yaşadık. Burada ben sırf gübresiz, burada çünkü gübresiz olacak mı diye gübresiz özellikle. bu. Tehlikeli gibi. bir hareket ama yapmayalım. Şöyle şuradan evet. biraz daha gösterelim mi? Bence bunu yakalarız değil mi? Ya. Şöyle. Şurada falan şu, çok harika. Hani buna, buna baktığınız olur. zaman evet, e, şu anda boyutu var ağaçta. Şu şekilde. Valencia çeşidi. Evet. Şu iç bölgedeki mesela şöyle. Aşağı etekleri Yani ağacın altı dolu. Yani şuradan şöyle gösterebilirsem bak şu karşıya doğru. Şöyle az daha gel bu tarafa doğru. Yerlere kadar şu an dolu yani. Genel anlamda. Şöyle gidelim. Biraz daha istiyorum ki gezelim. Yani insanlar demesinler. Bir iki ağaçta şey oldu. Yani şu ağacın tutumu ortada görünüyor. Şu şekilde yakına gelelim. Gösterelim. Yani şu bir tek dal yani. Şu şekilde. Şuradan geliyor. Şöyle bir dal. Ee, gidelim. Gösterelim oraları da. Yani ağaçların Yaprak kalitesi anlamında ne söyleyebilirsin? Evet, hiç gübre kullanmamıza rağmen ağaçların şu renk, renk anlamında var mükemmel gibi. bir renge sahip yani. Bu bence şu de, an. de önceki atılan gübreler bağlamını sağlıyor Ya şimdi şey. toprağın toprak içerisindeki minerallerin, var olan atılmış gıdaların da evet. bağlı olan özellikle bağlanabilen gruptaki ürünlerin de çözülmesine fayda sağladığı sonucu var. Evet. burada tabii üretimde görüyorsunuz. Şimdi buradaki yaprak kalitesi yani son derece güzel, tertemiz, pırıl pırıl. Ee, şöyle gelin, burada videomuzu şey yapalım, ee, rekor gelişimi geçen sene kullandık. Bu sene kullandık. Evet. Hatta e, akrabanız, dayınız evet. e, İbrahim Bey de evet. bahçelerinde kullandı, zeytin, ceviz, portakal evet. E, bahçelerinde. Evet. Onlarda nasıl sonuçlar? Gidiyor musunuz? Görüşüyor ee, musunuz? O da memnuniyetini dile getiriyor. O, o da, da memnuniyetini dile getiriyor. iyi sonuçlar alındığını söylüyor yani. İbrahim Halimoğlu evet. bahsettiğimiz. Evet. Ee, tavsiye eder misiniz? Tekrar soruyorum. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanıyorum ve kullanmaya da Peki, devam ediyorum. Peki şöyle bir matematikle yapalım mı? Rekor gelişimle ilgili harcadığınız masraf, maliyet karşılığı ne kadar bir karlılık sağlıyor? Tekrar ya geri Bence şeyden çok da... Daha... Yani gübrenin yanında ek olarak bir maliyet gibi görünüyor ama evet. fazlasıyla bu çıkarttırıyor. Fazlasıyla zaten mahsulden geri dönüyor. Kesinlikle. Hem kaliteden evet. hem verimden. Çektiğiniz, size... gördüğünüz e, Mehmet tutumundan da bu belli yani. Yani şöyle görünüyor şu Aynı şekilde ağaçlar. 3'er 4'er tane. Er, er tane. ve eşit standart. Evet. E, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür Manavgatlara Manavgatlılara buradan selam Sağlar. gönderiyoruz. Evet. Bahçenizi de gezdirdiniz. Bol bereketli olsun. İyi İnşallah Şimdi daha da. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.